Evet arkadaşlar 2 Ocak 2019 çarşamba ile ilgili formülümüz bu videomuz arkadaşlar birinci videomuz iki tane daha var onları da seyredin. Bu konti garanti %100 tutma videosu nasıl arkadaşlar şimdi 3 maç var bakın yukarıda 388 384 379 şimdi bu maçları seçtik 3 üç ihtimali üçünde oynuyoruz 1-0-2 yukarıda görüyorsunuz burada 3 maç 19, 18 kuponda komple garanti arkadaşlar şimdi sizin yapacağınız 3 maçı burada zaten elinizde cepte 2 tane maç bulacaksınız takip edenler bulurlar zaten ilk kere ikinci yazarsanız ilk yer ikinci yere o 2 maça komple bu banko şeklinde bütün kuponlara alacağınız parayı yukarı çıkarma şansınız var yani 5 maç oynamış oluyorsunuz 18 kuponda 5 maçın 3 maçını zaten elinizde cebinizde komple garanti 2 maçı bekliyorsunuz arkadaşlar Şimdi bu 2 Ocak 2019 çarşambanın e, formülü kombinasyonu kombinasyon yapıyoruz burada matematik yani burada önemli olan. Daha önce tutan var mı bu şekilde tutan var hemen ispatını yapıyorum. Bakın bu 30 Aralık pazar günü arkadaşlar 2018 geçen sene diyebiliriz ama 2 gün önce pazar günü tutan arkadaşlar 300, 310 ve 318. maçlar e, 9 kupon. 18 kupondaki yarısı 9 kuponun 7. kuponda yukarıdan aşağı kupon kupon ya arkadaşlar. Bakın yuvarlak içine 7. kuponda e, yazdım. 2 1 1 arkadaşlar 302 311 318 1 7. kuponda burada tutmuş arkadaşlar. Bunu oynayanlar varsa altına 2 maçta yazdılarsa geldiyse o 2 maç konti garanti 3 maça aldılar. 2 maçta tuttuğu zaman parayı gönderiyor arkadaşlar. 3 misli bile yapsanız 5 e, 6'ya katlama şansınız var. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu sistemi aynen bir kere uygulayacaksınız. Bu vereceğim size 18 kuponu aynen uygulayacaksınız. Harfiyen altına iki tane kendiniz baş bulmaya çalışacaksınız. İlk yarı, ikinci yarı arkadaşlar. E ya da daha yeni yüksek maç, onları da bekleyeceksiniz sadece. Ondan sonra parayı alacaksınız. Şimdi formüle geçelim. Bakın 2 Ocak 2019 çarşamba 388 102 yukarıda bakın en üstte 384 102 379 1 ve 02 yani 3 maçın 3 ihtimallerinde oynadık. Burada önemli olan ganyanların birbirine yakın yani yüksek ganyan olması için bakın 2 10 310 250 yukarıda yazıyor. 384 220 270 270 2, ganyanlar yüksek. Öbürküde 185 152. Niye 152? Çifte şans oynuyoruz. Amacımız 3 maçın üçünde tutturmak. Şimdi yukarıda birinci satıra bakıyoruz arkadaşlar. 388 3 ihtimal oynadık ya 1-0-2. 388'i 3 tane 1 yazıyoruz. Satırın devamına 3 tane 0'ı hemen altına birinci satır devamı diyor. 388 3 tane 2. 3 ihtimali de koyduk. Geldik yukarıya ikinci satıra. 384 yine 3 ihtimal 1-0-2 dedik ya. 384 1-0-2 384 1-0-2 yan yana yazıyoruz. Altta ikinci satır devamında 384 1-0-2 birer ihtimali yine yazdık. 379'a geldik yukarıda 3 satır yazıyor 379 diye 1 ve 0 2 çifte şans kullandık önce 1'i kullanıyoruz bütün 9 kupona da 1'i yazdık bakın altta üçüncü satır devamında da üstte de 379 1 komple yazdık bu ilk 9 kuponumuz şimdi ikinci 9 kupona geçeceğim 18 kupon oluyor toplam şimdi burada size 3 maç konti garanti arkadaşlar bu ilk 9 maç şimdi ikincisine geçiyorum ilk 9 kupon pardon Yukarıdan aşağı birinci kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon diye zaten çizelgeyi altlarına yazdım. Dokuz kuponu bu şekilde dolduruyorsunuz. İki maç bulacaksınız siz sadece kendiniz. Ondan sonra iki maç yüksek kanyalı olursa, ilk yarı ikinci yalı olursa daha çok para alırsınız. Şimdi devam ediyoruz. İkinci dokuz kupona geçtik arkadaşlar. Onu yazdınız kuponlarınıza. Şimdi ikinci dokuz kupon. Yine maçlarımız aynı bakın. 388, 384. Ve 379. Birinci satıra bakın. 388. 1. 3 tane 1. 388. 3 tane 0. Birinci satır devamı aşağıda yazıyor. 388. 3 tane 2. Yani biraz öncekin ilk ikisi ayrı. 1 ve 2. satırlar değişmiyor. 384. 1. 0. 2. 1. 0. 2. 384. İkinci satıra bakın. 102 0. 2. İkinci devamına bakın. 6. 384. Yine 1. 0. 2. Üçüncü satıra bakın arkadaşlar. 372. 0. 2. Çifte. Biraz önce biri kullanmıştım. Bakın yukarıda 2 3 şansın birincisini kullanmıştım. Şimdi 379'sun. ikinci şansı 02 çiftte şans. Komple bütün kolonlara kuponlara yazıyorsunuz. Yazdınız. Bakın 1. 3. satır yazdık. 3. satır devamı altta yazdık. 02 çift diyoruz. Şimdi arkadaşlar 9 kupon biraz önce oynadık. 9 kupon bunu oynadık. Bunu kontu garanti bunu yazın kuponlarınıza 18 kupona. Altına 2 tane maç bulun isterseniz e, Ganyan yüksek maçlar isterseniz ilk yer ikinci yere Ganyanlar daha yüksek olur Çarptığınızda arkadaşlar 3, 3, ihtimal, e, 3 misli bile yatsanız 18 kopunu 3, 3, 5 maç yaptınız 3'ü garanti verdin e, 18 çarpı 3 3 misli yaptınız diyelim ki 54 lira yapar Ama arkadaşlar burada birbiriyle bunu çarptığınız zaman 3 misli bile yapsanız 2 maç Tutacak Sizin komple, e, komple kont, e, Pardon Konti hmm, Garanti dediğiniz iki maça almanız lazım. Yani ilk yarı ikinci yarı takip ettiğiniz maçları altına ekleyeceksiniz arkadaşlar. 18 kupana da banko yapacaksınız onları. İlk yarı ikinci yarı yapın ki Ganyo'yu yükselsin. Verdiğiniz parayı 54 lirayı 3 misli bile yapsanız fazlasıyla alın. 5 misli 10 misli yapabilirsiniz. Tabi paranıza göre. İlk 3, 3 maç konti garanti veriyorum size arkadaşlar. iki maç ekleyin. rahatınız bakın 5 maçın 2 maçını bekleyeceksiniz bile tutmasını sağ alttan tıkladığınızda diğer videolara da ulaşabilirsiniz orada ispatlı şekilde zaten ispatını yaptım biraz önce gördüğünüz 3 maç tuttu orada e, oynayanlar var, olduysa yorum yazabilirsiniz tıklamayı unutmayın alttan e, sağdan tıklayın abone olmayı unutmayın teşekkürler bizi izlemeye devam edin bütün videolarımızı alttaki tıklamadan karenin içinden görebilirsiniz izlemeye devam